Merhabalar ee, bu videoda 3-9 Nisan haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz oldukça önemli bir haftadan geçiyoruz ve akabinde burçları bu hafta neler bekliyor bunları aktarmaya çalışacağım videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız yorum yapar beğenir paylaşırsanız mutlu olurum aynı zamanda kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu kullanabilirler ve beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz Aşağıda e, Telegram grubumuzun linki var. Oradan da Telegram grubumuza katılabilirsiniz dedikten sonra Nisan ayının en önemli haftalarından birisi olan e, 3 Nisan haftasını e, anlatmaya başlıyorum. Geçtiğimiz hafta itibariyle 31 Mart tarihinde Venüs-Uranüs kavuşumu yaşanmıştı. 16 derece boğa burcunda yaşandı bu kavuşum ve e, ani olayları, ani ilişkileri, parasal anlamda ani dalgalanmaları, ani kopuşları tetiklemişti bu açı. E, özellikle tabii ki bu dereceler yani boğa ve akrep hattının özellikle 14 ila 18 derece arasındaki noktaları bizi ciddi anlamda artık e, yoruyor ve korkutuyor. Çünkü hem 8 Kasım tutulması hem de de Şubat ayında meydana gelen Dolunay'da yine benzer dereceler tetiklenmişti. Ancak tabii ki orada iyicil bir gezegen olarak Venüs'ün bulunması durumu biraz daha yumuşak hale getirdi. Daha tatlı bir hale getirdi ama yine de birçok kişinin hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanmış olabilir geçtiğimiz hafta itibariyle. Bu haftanın gündemi ise oldukça enteresan. Özellikle bundan önceki videoda paylaşmış olduğum gibi haftanın ilk gününde 3 Nisan tarihinde çok özel etkileşimler var. Akabinde 6 Nisan tarihinde bir dolunayımız var ve bunun yanı sıra çok önemli gezegensel etkileşimler var. Dolunay günü güneş, şiron kavuşumu yaşanacak. E, aynı zamanda e, Merkür-Mars arasında, Merkür-Satürn arasında, Merkür-Pürüt arasında aslında merkür etkilerin çok yoğun olduğu bir haftadan geçiyoruz. Ve Merkür'ün burç değiştirmesiyle beraber de o koç enerjisinden çıkıp boğa enerjisine geçmeye başlıyoruz. E, yani anlatacak çok şey var bu haftaya dair. Ee, hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle 3 Nisan tarihinde yani haftanın ilk gününde e, ilk saatlerinde Mars ve Kuzey Aydınlığı arasında 60 derecelik bir sekstil açı var arkadaşlar. Bu açı özellikle e, bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi bizim kadersel planımızda harekete geçmemizin gerekli olduğu Adım atmamızın gerekli olduğu cesaret göstermemiz, çabalamamız, mücadele etmemiz veya koşmamız gereken konulara dair Motivasyonlarımızı tedikleyecektir. Karşımıza bir takım e, fırsatlar çıkabilir. Bir şey oluşturmak için bir değer inşa etmek için e, bazı konular gündemimize gelebilir ama bu fırsatı e, yakalamak veya kaçırmak tamamen bizim özgür irademize bağlı gözüküyor arkadaşlar. Çünkü e, harekete geçen eylem enerjisinde olan kazanacak gibi gözüküyor. Zaten bir önceki videoda bu açıya dair çok kapsamlı yorumlar yapmıştım. O haftanın etkilerini aslında anlayabilmek adına e, videoyu dinlemediyseniz lütfen e, bu videodan sonra o videoyu da dinleyin derim. E, akabinde yine haftanın ilk günü Merkür e, Boğa Burcu'na geçiyor arkadaşlar Koç Burcu'ndan çıkarak. Bu da tabii ki bizim o koçun getirmiş olduğu aceleci, sabırsız, hızlı sonuç almaya çalışan, hemen vazgeçen, hemen pes eden, hemen sinirlenen, sinirlenen e, o yapısından çıkıp boğa enerjisiyle beraber daha stabil, daha sakin, daha ağır ve emin adımlarla güven vererek veya güven arayarak iletişim kurmaya çalışacağımızı gösteriyor. Tabii burada değer arayışı. Ve değer kavramı çok önemli. Yani bizim için değerli olan şeylerin peşinden koşmak isteriz. Bunun için zihnimizi meşgul ederiz. Ve aynı zamanda parasal gündemler de oldukça ön plana çıkacaktır. Paramızı nereye harcıyoruz? Nasıl kazanıyoruz? Farklı para kazanma yöntemlerimiz var mıdır, nasıl sağlayabiliriz, bizim için değerli olan durumlar, kişiler, olaylar nelerdir, bu değeri gösterebilmek adına uzun vadede ne gibi adımlar atılabilir gibi zihnimizi meşgul eden düşünceler daha aktif olacaktır. Yani Merkür Koç enerjisiyle beraber hayatımıza dahil olan durumları artık inşa etmemiz gerekir. Bu enerjisi biraz daha sakin, stabil, uzun vadeli ama sağlamdır. Evet aynı zamanda Merkür boğa burcuna geçer geçmez yine 3 Nisan tarihinde saat 22 sularında Merkür'ün Plüton'la bir kare görünümü meydana gelecek biliyorsunuz. Plüton geçtiğimiz ayın sonunda kova burcuna geçmişti ama e, oldukça ağır hareket eden bir gezegen olduğu için henüz derece bazında bir ilerleyiş sergilemedi ve aslında 2023 senesinde tam da bir hareketi söz konusu olmayacak. Asıl geçişi, asıl etkileri 2024'te. Bizler sadece önümüzdeki aylarda 2024'ün fragmanlarını yaşıyor olacağız. Çünkü Plüton retro hareketiyle beraber ilerleyen aylarda tekrar Oğlak Burcu'na geri dönecek ve bize 2022'nin son aylarını hatırlatacak. Evet, Merkür-Plüton karesiyle beraber Özellikle haftanın ilk gününde ilerleyen saatlerde 4 Nisan tarihinde de etkili olacak bir görünümdür. Tartışmalar, önemli kararlar, radikal süreçler, net başlangıçlar. Çünkü sıfır derece boğa ve 0 derece kova burcunda arkadaşlar. Yani bir değer inşa etmek istiyorsak, bir şeyler oluşturmak istiyorsak, bir adım atmak istiyorsak. Bunun için bir şeyleri göze almamız gerekecek, keskin bir karar almamız gerekecek. Bazı şeyleri bıçak gibi kesip atmamız, bitirmemiz veya çok net bir ifadeyle başlamamız gerekecek. Yani netlik, keskinlik oldukça önemli. Tabi bu bazen ilişkilerde, iletişimlerde tartışmalara da yol açabilir. Manipülasyonlara, resleşmelere ve güç mücadelelerine de yol açabilir. Belki de bu direnme haliyle beraber, bu mücadele haliyle beraber başlatmak istediğimiz şeyin farkına varırız. Özellikle tabi sabit burçlardaki bu tarz sert etkileşimler bizleri biraz daha hırpalıyor. Çünkü sabit burçlar bizim haritamızda bulunan alanlarda bilhassa direnç gösterdiğimiz alanlardır. Yani haritalarınızdaki etkilerine baktığınız zaman nerelerde de direnciniz olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla en çok direnç gösterdiğimiz, en çok stabil kalmak istediğimiz en çok kırmızı çizgimizin olduğu alanda bu gerilim hattı bizi hayli yoruyor ve zorluyor. Ve diyor ki sistem bir şeyleri başlatmalısın artık. Kova ile beraber bu kararı almalısın. Bu haberi göndermelisin. Bu imzayı atmalısın. Bu teklifi yapmalısın. Yani bir şeylere net bir şekilde artık karar vermelisin. Ya hep ya hiç. Çünkü e, grilere çok fazla yer olmayacak arkadaşlar bu hafta itibariyle gördüğümüz tabloda. Ee, hazır e, Mars'ta artık ikizler burcundan çıkıp Neptünle karelerini bitirdiğine göre o kafa karışıklığı, o belirsizlik halini artık geçtiğimiz aylarda bırakmamız gerekiyor. Sistem çok fazla e, zaman kaybetmeye izin vermiyor. Evet e, 5 Nisan tarihinde Ay terazi burcuna geçiyor. Ve ay, akabinde e, saat 19 sularında. Satürne, Merkür arasında güzel bir açı var. Yine aslında e, bahsetmiş olduğum gibi Merkür'ün boğa burcu geçişi akabinde Plüton'la karesi ve Satürne gerçekleştirdiği bu açıya baktığımızda bu karar her neyse, almış olduğumuz karar her neyse haftanın ilk gününde artık bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Çabalamamız gerekiyor. E, efor ortaya koymamız gerekiyor. Eforumuz, çabamız Samimiyetimizle alakalı bazı sınavlar verilecektir. Çünkü satürn de burada Foman, Sabit yıldızıyla ile beraber kimimize hak edişlerimizi vermeye başlıyor arkadaşlar. Tabi bu hak edişler. Her türlü olabilir. Ee, ama karşımıza çıkan fırsatları nasıl değerlendirdiğimiz, hangi niyetlerle adımlar attığımız ve samimiyetimizle alakalı ciddi sorgulamalar da yaşatacaktır. Dolayısıyla Merkür Satürn arasındaki bu etkileşim özellikle 5 Nisan tarihi itibariyle ki e, Dolunay'a da oldukça yakın bir süreçte bizim artık hak edişlerimizi karşımıza çıkarıyor. Bununla alakalı haberler, teklifler, gündemler, kararlar, imzalar, sözler ve adımlar ön plana çıkacaktır. Tabii ki yine buradaki etkileşime baktığım zaman bizim adım atmamız gerekiyor, bizim karar almamız gerekiyor, bizim bir şeyleri netleştirmemiz gerekiyor bu fırsat karşısında. Evet 6 Nisan tarihine geldiğimizde ise Güneş şiron kavuşumu meydana gelecek Güneş şiron 15 derece Koç burcunda kavuşuyor arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz ay Mart ortalarında Jüpiter şiron kavuşumu yaşanmıştı içimizdeki bazı yaralar sıkıntılar bizi zorlayan bizi yoran bizi rahatsız eden konularla alakalı Farkındalıklar oluşmuştu ve aslında ufak ufak onları tamir etmeye, iyileştirmeye ve şifalandırmaya da başlamıştık. Şimdi ise güneşin bu alana gelmesiyle beraber bu konu artık ayyuka çıkıyor. Daha çok parlıyor ve gözde görülür hale geliyor. Bu bağlamda ee, özellikle e, biz yaralayan konular kendi benliğimizi, kendi egomuzu, varlığımızı gösterebilmek adına nelerden feragat ediyoruz? Hangi yaralarımız var kendimizden bile sakladığımız işte bunlar artık ortaya çıkmaya başlıyor ki 6 Nisan tarihinde yine sabah saatlerinde bu Şironyen yani dolunayla beraber de artık bu durum büyük bir oranda netliğe kavuşacaktır. Şimdi terazi burcunda terazi burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya dair de bir video var arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bütün sembolizmayı anlatmış oldum. Lütfen o videoyu da dinleme, dinleyin derim. Çünkü haftanın aslında genel gündemini de bu dolunay çerçevesine değerlendirmek mümkün. İlişkiler gündeme geliyor arkadaşlar. Her türlü kurmuş olduğumuz yakın ilişki bu dolunayla beraber sorgulanacak ve değerlendirilecektir. Bu noktada ben... Benim istediklerim, benim yaralarım, e, ilişkiden beklentilerim, e, ilişkiden ne şekilde var olduğum veya o ilişkinin bana katıp katmadıkları, benden alıp almadıkları gibi adalet ve hak edişlerle alakalı sorgulamaların yapıldığı bir döngü. Yani ben bu ilişkiden hakkım olanı alıyor muyum? Bu ilişkide alma verme dengesi mevcut mu? Ee, bu ilişkinin bana kattıkları neler aldıklarını neler diye terazinin iki kefesine e, belli oranları koyup e, değerlendirme yapmak zorunda kalacağımız ve belki de bu değerlendirmeyi yaparken kimilerinin oldukça yaralanacağı üzüleceği kimilerinin ise aslında yaralarının tekrar iyileşmeye başlayacağı ve o noktalarda çiçeklerin açacağı yeni ilişkiler veya bazı ilişkilerin kopuşu söz konusu olacak gibi gözükmekte. Evet, e, dolunayı dediğim gibi önceki videolarda çok kapsamlı bir şekilde aktardığım için burada çok uzatmayacağım, tekrar düşmeyeceğim. E, aslında genel itibariyle bu dolunay haftanın gündemini şekillendiriyor. 7 Nisan tarihine geldiğimizde venüs Neptün arasında güzel bir açı oluştuğunu görüyoruz. 25 derece boğa ve 25 derece balık burcunda meydana gelecek. Tabi bu görünüm aşka dair, sevgiye dair. E, Hayallerimize dair çok tatlı bir etkileşim yine ama bu haftanın aslında temel gündemi karşımıza tatlı ve güzel şeyler çıkıyor olabilir ama bizim adım atmamız gerekiyor bizim çabalamamız gerekiyor bizim bunun peşine düşmemiz gerekiyor arkadaşlar yani o bizimle kalmayabilir e, o daima orada durmayabilir. Dolayısıyla bunun farkında olmak gerekiyor. Ama mali konularda ve aşk ve ilişkilere dair e, tatlı gelişmelerin olabileceği, kendimizi iyi hissedeceğimiz, hayallerimizle alakalı, hayallerimize ulaşmaya dair umudumuzla alakalı da iyi e, hissettirecek bir e, etkileşim. Akabinde 8 Nisan tarihinde Merkür ve Mars arasında yine güzel bir görünüm var. Merkür 6 derece boğa burcunda, Mars 6 derece yengeç burcunda. Aslında haftayı Mars kuzey ay düğümü etkileşimiyle açıyoruz. Yine aynı derecelerde Merkür Mars açısıyla kapatıyoruz. Yani e, birden fazla gündemle alakalı e, tetiklensek de e, aslında başlangıç ve son aynı noktaya varıyor. Bu bağlamda bu almamız gereken karar, atmamız gereken adım, cesaret göstermemiz gereken durum her neydi ise haftanın ilk gününde. işte bununla ilgili artık görüşmeler, adımlar, konuşmalar, teklifler, sözleşmeler ön plana çıkacaktır. Özellikle araç alımı satımı gibi konular, seyahatler, kısa mesafeli seyahatler. Yakın çevre ilişkileri, belki onlara danışılan akıllar, bununla alakalı hızlı davranmak, acele etmek ve bir şeylerin peşine düşmek adına da etkin olacaktır. Yani heyecanlı bir hafta, aktif bir hafta. Bir taraftan bizi üzen, yaralayan şeyler olsa da bir taraftan da ciddi anlamda umudun da beraberinde geldiği bir hafta. Dolayısıyla gündemler çok yoğun. Karşımıza çıkan fırsatlar için mücadele etmemiz gerekiyor ve samimiyetimizi ortaya koymamız gerekiyor. Hak edişlerimizi almaya başladığımız bir hafta olacak gibi gözükmekte. Evet haftanın genel etkileşimleri bu şekildeydi. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Ben şimdi hemen vakit kaybetmeden yükselen burçlara dair yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ben koç burçlarıyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 3 Nisan haftasında özellikle parasal konulara dair ciddi şans ve fırsatlar elde edebileceğinizi söyleyebilirim. E, bu hafta elinize geçen parayla belki emlak satın alabilir, ev kiralayabilir, evinizde bir takım değişimler yapabilirsiniz. Aynı zamanda aile kavramını ciddi anlamda sorgulayacaksınız. Benim ailem neresi, benim yuvam neresi, ben nereye aidim? Veya ben nerede değer üretmek istiyorum bununla alakalı önemli sorgulamalar söz konusu olacaktır ve geleceğinizle ilgili de aslında yeni bir yol çizmeden önce kendi değer yargılarınızı sorgulayacak gibi gözüküyorsunuz. Terazi burcunda meydana gelen dolunayla beraber özellikle bu hafta evli olan koç burçları için ciddi bir sorgulama haftası olduğunu söyleyebilirim. Nisan ayı zaten sizin için oldukça kritik bir ay olacaktır sevgili koçlar. Dediğim gibi yuva, aile ve İlişki, samimiyet gibi kavramlar noktasında ciddi ve derin sorgulamalar yaptıracak bir hafta birçoklarınız için ilişkilerin tamamlanması, konuşulması, boyut değiştirmesi veyahut yeni ilişkilerin başlangıcı, yeni ve sağlam köklü birlikteliklerin ilk adımı bu hafta itibariyle atılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar. Bu hafta sizin için oldukça önemli bir hafta. Özellikle yükselen dereceniz ilk 10 derecede ise gerçekten kritik bir haftaya giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Özellikle burcunuzda bulunan Ay düğümünün bir yıllık döngü içerisinde size öğretmeye çalıştığı benlik duygusu, varlık duygusuyla alakalı ciddi yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bu noktada çok önemli kararlar almanız gerekiyor. Eğer karşınıza bir takım fırsatlar çıkıyorsa adım atın, harekete geçin. Hareket enerjisi bu hafta size tavsiye ediliyor sevgili boğa burçları. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı belki de artık bir takım konularda sıfırdan sil baştan başlangıç yapmanız gerekecektir. Bununla beraber satürnün desteğiyle aslında gerçekten arkadaşlıklardan ve dostluklardan yana şanslı olacağınızı Hissettirecek bir hafta sağlam insanlarla bir arada olabilir ve aldığınız kararların arkasında net bir şekilde durabilirsiniz. Terazi burcunda meydana gelen dolunaya baktığımızda özellikle iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı hayat rutinlerinizle ilgili olarak artık bir karar alıyorsunuz. Hayatınızda bazı döngüleri tamamlayıp bir rutin değişikliğine gitmeniz gerekecektir ve bu değişikliğin kararı artık alınacaktır özellikle sağlık konusunda. Bu hafta vücudunuz bazı sinyaller verirse lütfen peşine düşün. Bunun şifası da hemen beraberinde gelecektir. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta özellikle parasal konularla ilgili olarak önemli bir başlangıç söz konusu olacaktır. Kendi içinizdeki değerinizi kendi varlığınızı, içinizdeki hesaplaşmaları, bilinçaltınızı ve kaygılarınızı gözden geçirmenizi sağlayacak bir yerleşim. Belki de kendinize değer vermeyi öğrendiniz veya kendinize değer vermenin önündeki engellerin ne olduğunu keşfettiniz. İşte bununla alakalı artık adımların atılması gerekiyor. Özellikle bereketle alakalı sıkıntılar yaşıyorsanız bu çözümün akabinde e, hızlı e, etkileşimlerde söz konusu olacaktır. Bu hafta aynı zamanda inançlarınız ve e, Beklentileriniz alakalı da bir sorgulama yapacaksınız. Yani ben neye inanıyorum? Benim değer yargılarım nelerdir? Ee, ben hangi konularda keskinim? Hangi konularda e, esneyim? Bununla alakalı artık bir şeyleri netliğe kavuşturmanız gerekecek sevgili ikizler burçları. Alan biraz karışık olsa da kendi içsel hesaplaşmalarınızdan bunu rahat bir şekilde algılayacaksınız. Bu hafta aynı zamanda terazi burcunda meydana gelen dolunayla beraber ikili ilişkiler, heyecan, aşk... Tutkular, e, önümüzdeki yol, sizi heyecanlandıran gelişmelerle alakalı bazı farkındalıklar da yaşayacaksınız. Kimileriniz bir ilişkiyi sonlandırırken kimileriniz yeni bir ilişkiye başlayabilir. Çocuklarınızla alakalı veya yaratıcı projelerinizle ilgili de önemli farkındalıklar söz konusu olabilir. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet, bu hafta oldukça aktif olmaya başladığınız bir hafta olacaktır. Geçtiğimiz ayların acısını çıkarmanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Bazı sinyaller alıyorsunuz. Geleceğinizle alakalı hedefleriniz, hayalleriniz, umutlarınız ve o yüksek idealler adına. Bunun için eylem enerjisine geçmek, aktif olmak gerekiyor ve siz artık bunun peşine düşmek zorunda kalacaksınız bu hafta itibariyle. Bunun yanı sıra... Birilerinden destek beklemek veya birilerinin sizi anlamasını sağlamaya çalışmak. Arkadaşlıklar veya dostluklarla alakalı bazı yüzleşmeler söz konusu olabilir. Belki de bu hayalin peşinden siz gitmek isterken mali anlamda kaynaklarınız yetersiz olabilir. İşte bu konularla ilgili de artık keskin ve net kararlar alacaksınız. Kime destek olacaksınız? Kim sizin yanınızda ve kimse sizin yanınızda olmasa dahi. Bu yolun peşine düşebilecek misiniz? İşte bunlar oldukça önemli. Bu hafta aynı zamanda Terazi Burcu'nda bir dolunay var. Tabii sizin için oldukça kritik. Çünkü dördüncü evinizde meydana geliyor. 4-10 aksında özellikle bir dönüm noktasındasınız. Tamam mı, devam mı? Evlilikler, ilişkiler, kariyer geçmiş, gelecek. Bu döngüsel süreçte toplum önündeki duruşunuz, itibarınız... Ve medeni durumunuzla alakalı bazı sorgulamalar, yargılamalar söz konusu olabilir. Özellikle toplum içerisinde e, kimileriniz kendinizi daha emniyetsiz hissedebilirsiniz. Ama bir taraftan da aslında e, kendinizi şifalandırdığınız zaman diğer insanlara da örnek olacağınız durumlar var. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet geçtiğimiz bir yıl boyunca oldukça kadersel süreçlerden geçtiniz. Geleceğinizi şekillendirmek adına kontrolden çıkan konfor alanınıza dair zorlu deneyimler arkanıza kaldı ve özellikle bu hafta itibariyle aslında bir yılın özetini geçmeye başlayacaksınız. Neden bunları yaşadınız? Kimlere kızgınsınız? Artık e, motivasyonunuzu, enerjinizi hangi yöne kanalize etmek istiyorsunuz? Bununla alakalı farkındalıklar ön plana çıkacaktır. Ve bu noktada özellikle e, geleceğinizle alakalı, kariyerinizle alakalı, ilişkilerinizle alakalı artık tertemiz bir sayfa açmanız gerekiyor. Birçoğunuz boşanmış, mesleğini bırakmış, geleceğiyle alakalı belirsiz bir sürece girmiş olabilir. Ama var olduğunuz müddetçe sıfırdan başlama şansınız vardır. Ve bu hafta... Bunu hissediyor olacaksınız. Aynı zamanda terazi burcunda meydana gelen dolunayla beraber önemli bir takım kararlar alabilir. Bazı yolculuklara çıkabilir. Çevresel değişiklikler sağlayabilirsiniz. Özellikle araç alımı, satımı veya seyahatlerle alakalı gündemlerde bu hafta karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta itibariyle özellikle o gidemediğiniz yol, o sizi ürküten, e, tanıdık olmayan yola dair aslında bazı sinyaller alacaksınız. Neden bahsediyorum? E, burada özellikle e, kariyerinizle alakalı motivasyonlarınız, hayallerinizle alakalı e, umutlarınız, inancınızla ilgili belki de artık farklı bir yoldan gitmeniz gerekiyor. Belki de artık farklı insanlarla yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Ve o korkusuzca... Atılması gereken adımı atmanız gerekiyor, aksi halde bir takım fırsatları kaçırabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili başaklar, tabii bir çoğunuz için seyahat imkanları, e, sosyal medya ile alakalı gelişmelerde söz konusu olabilir. Bu hafta aynı zamanda Merkür-Pürüto etkileşimiyle beraber baktığımızda, iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinize dair keskin ve net bir başlangıç yapmanız gerekecek. Bu etkileşim artık hayatınızdaki bazı rutinlerin işinize yaramadığını fark ettiğiniz takdirde artık ben hayatımı bu şekilde organize ediyorum diyerek bazı şeyleri tamamen hayatınızdan çıkarıp belki de sadeleşme Eylemiyle beraber yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunayla beraber özellikle mali kaynaklarınız, paylaşımlarınız, kendinize verdiğiniz değer, diğer insanlara sağlamış olduğunuz katkılar veya diğer insanlardan sağladıklarınızla alakalı aslında bir sonlanma olacak. Belki de mali anlamda bir takım şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Harcama alışkanlıklarınızla alakalı değişimler yapmanız gerekiyor ve bu hafta bunun kararını alabilirsiniz sevgili başak burçları bazı borçları ödeyebilir. Yeni bir bütçe dengesi sağlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar. Bu hafta sizin için oldukça önemli bir hafta olacak sevgili Teraziler. Özellikle hafta başlangıcındaki etkileşimlere baktığımız zaman geleceğinizle alakalı, önünüzdeki yolla alakalı kritik bir dönemde işte olduğunuzu söyleyebiliriz. 8. ev ve 10. ev bağlamında sizi derine doğru çekmeye çalışan, daha derin daha girif noktaya doğru gitmeniz gerekecek ama bunu yaparken belki geleceğinizle alakalı cesaret gerektiren bazı adımların atılması gerekiyor. Yüzeysel olmaya çalıştıkça derindekileri kaçırıyorsunuz ve belki de bazı adımlar atılmadıkça bu noktada kayıplar söz konusu oluyor. Merkür pürüt arasındaki etkileşime baktığımız zaman yine 8. evin. Ve 5. evin e, kriz yarattığını görüyoruz. Aşka dair bir kriz yaşanabilir. Tutkulara dair, derinleşmeye dair. Bununla beraber mali anlamda yatırımlar, ortaklı girişimler, riskli bir takım tablolarla ilgili de artık sıfırdan başlanılması gerekebilir. Bu hafta özellikle riskli yatırımlardan uzak durmanız yerinde olacaktır ama bir bakıma da risk alarak hayatınıza dair belli kararların alınması gerekecek gibi gözüküyor. Tutkularınız ve derin hislerinizin peşinden koşmanız gerekiyor olacak sevgili teraziler. Burcunuzda meydana gelen dolunayla beraber de aslında ikili ilişkiler alanında kendi tavrınız karşınızdaki insanın duruşuyla alakalı bir takım konular netliğe kavuşacak. İlişkilerden beklentileriniz, bazı ilişkiler son bulurken yeni ve sağlam, köklü ve derin ilişkilerde kurma ihtimaliniz var. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler alanında oldukça kadersel bir süreç sizi bekliyor olacak. Partneriniz, ortağınız, eşinizin hayatındaki gelişmeler sizi etkileyecek. Burada ilişkiye dair bireysel menfaat ve çıkarlarınızı gözetmek yerine ilişkide kalabilmek, ilişkinin içerisine var olabilmek adına artık bir takım hamleler ve adımların atılması gerekiyor sevgili akrep burçları. Bu bağlamda bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. Aynı zamanda yeni ortaklıklar, yeni adımlar atılabilir gibi gözüküyor ee, size e, gösterilen yolda ilerlemeniz adına. merkür Plüton arasındaki etkileşime baktığımız zamansa bilhassa aile içerisinde bir takım krizler veya aniden bir taşınma gündemi, e, aniden bir ilişkinin son bulması. E, burada... Konfor alanınızla alakalı sıfırdan başlamanız gereken, sıfırdan inşa etmeniz gereken bir sürece dair sinyaller olabilir. E, tabii ki ilişkilerle alakalı da zorlukları tetikleyebilir gibi gözüküyor. Terazi burcunda meydana gelen dolunay ise bu hafta özellikle kendiniz veya başkalarıyla alakalı gizli bir takım konuların ayyuka çıkmasıyla beraber aslında kendi bilinçaltınızla yüzleşeceğiniz bir süreci işaret etmekte. Sizin ilişkilerle alakalı yaralarınız nelerdir? Neden hep aynı noktalarla tökezliyorsunuz İş ortamınız veya beraber çalıştığınız insanlarla alakalı da bir takım durumlar kulağınıza çalınabilir. Sağlık konusunda da dikkatli olmakta fayda var. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet bu hafta özellikle iş hayatınız gündelik rutinlerinize dair Karşınıza çıkan kadersel yollara biraz daha farklı bir açıdan bakmalısınız. Eğer sizi desteklemek isteyen, size bazı tekliflerde bulunan, sizi cesaretlendirmeye çalışan kişiler varsa bunun peşine düşün. Ve iş hayatınızla alakalı rahatsız olduğunuz konuları dile getirmekten de çok fazla geri durmayın. Sağlıkla alakalı atılması gereken bir, adımlar var, bir adım varsa özellikle ameliyat, operasyon gibi bununla ilgili de şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Merkür pürüt arasındaki etkileşime baktığımız zaman özellikle gündelik hayat akışınız içerisinde kendinize çok fazla zaman ayıramadığınız için yorulduğunuzu belki de mental olarak çöktüğünüzü hissettiren durumlar olabilir. Bu noktada e, baktığımız zaman zihninizi biraz susturmanız gerekiyor. Artık hayat düzeninizde, hayat rutininizde sıfırdan bir takım şeyleri başlatmanız gerekiyor. Belki de yaşamış olduğunuz hayat sizi bazı sağlık sorunlarına doğru götürmeye başladı. İşte burada artık dur deyip bir şeyleri değiştirmelisiniz. Bakış açınızı, insanlara yaklaşımınızı, insanların hakkınızda konuştuklarını bir kenara bırakıp kendinize yeni bir rutin oluşturmak adına bazı kararlar almanız gerekiyor. Terazi burcunda meydana gelen dolunaya baktığımız zamansa özellikle yeni bir hayal için, yeni bir umut için, kariyerinizle alakalı yeni bir yol için hedef belirlemeniz gerektiğini gösteriyor. Aşk hayatınızla alakalı da önemli değişimler olabilir. Bir aşkın bitmesi veya bir heyecanın artık son bulması bir projenin tamamlanması gibi temalarda ön plana çıkabilir. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta özellikle ilişkilerinize dair cesur olmanız gereken partneriniz, muhatabınızın çok daha aktif olacağı bir süreç ön plana çıkacak. Yeni aşklar, yeni heyecanlar, ilişkiyi bir üst boyuta taşıma gibi temalar ön plana çıkabilir. Burada özellikle partnerinizin yönlendirmelerine uyum sağlamanız gerekiyor. Merkür ve Plüto arasındaki sert görünüme baktığımız zaman özellikle parasal konulara dair risk almamanız gereken bir haftadasınız. Ve kendinize yeni bir bütçe planlaması oluşturmanız gerekiyor. Aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı bir takım heyecanlar varsa da belki de... Burada artık bazı konularda atıl kalamayacaksınız ve harekete geçmeye başlayacaksınız. E aslında bu hafta sizin için bir kumar haftası da olabilir sevgili oğlak burçlarım. E terazi burcunda meydana gelen dolunaya baktığımız zaman kariyeriniz, geleceğinizle alakalı bir tamamlanma yaşayacağınızı görüyoruz. Özellikle aile içerisindeki sorunları şifalandırmak ve çözmek adına. Bazı atılımlarda bulunabilirsiniz ve geleceğinizle alakalı artık yeni bir rota çizmeye başlıyorsunuz bu hafta itibariyle. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta Mars ve Ay düğümleri arasındaki etkileşime baktığımız zaman özellikle e, bu hafta itibariyle aktif olmaya başlayacağınız bir etki hakim. E, bu noktada belki evinizde değişimler yapmak, tadilat yaptırmak... Evinizi düzenlemek, toparlamak veya taşınmak veya ofis değişikliği yapmak gibi temalar ön plana çıkabilir. Eğer böyle e, ani durumlar karşınıza çıktıysa uyum sağlamak yerinde olacaktır. merkür plüton arasındaki etkileşime baktığımız zamansa artık hayatınıza dair keskin virajlardan geçtiğinizi söyleyebilirim. Bir taşınma, e, konfor alanından çıkma, hayatını sıfırdan inşa etmek adına Karar alacaksınız. Burada aileden kopmak durumu olabilir. Evliliklerle alakalı kritik süreçler olabilir. Dediğim gibi taşınma yer değişikliği söz konusu olabileceği gibi. içsel anlamda bugüne kadar tutulmuş olduğunuz hisler ve duygulardan kopmak anlamına da gelebilir. Terazi burcunda meydana gelen dolunaya baktığımız zaman aslında destekleniyorsunuz. Ee, burada belki de e, yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe, yeni bir vizyonun peşinden koşmaya başlayacaksınız. Birçoğunuz yurt dışına taşınmaya karar verebilir, çevre, şehir, muhit değiştirebilir. Aynı zamanda hukuksal ve yargısal konularla alakalı da Haberler gelebilir. Bugüne kadar sizi yaralayan o düşünce yapınızdan kurtulup artık hayata farklı gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta özellikle çok önemli kararlar alabileceğiniz, beklenmedik haberler duyabileceğiniz bir e, hafta olacak gibi gözüküyor. E, burada özellikle aşk hayatınıza dair yeni başlangıçlar, tutkulu, heyecanlı süreçler aktif olabilir. Peşinden gitmeniz gerekiyor eğer sizi heyecanlandırıyorsa. Aksi halde kaçırma ihtimaliniz var. merkür Plüton arasındaki etkileşimlere baktığımız zaman 12. ev ve 3. ev kapsamında içsel korkularınız, o sizi yakan, alaşağı eden duygulardan artık sıyrılıp Cesaretle bir karar almanızın önemli olduğu bir haftaya giriş yapacaksınız. Terazi burcundaki dolunay ise özellikle 2 ve 8 hattında parasal konularla alakalı bir tamamlanma veya daha derine inmek adına hayatın krizleriyle baş edebilmek ve karşınıza çıkan yeni durumlara karşı esnek olabilmek adına yeni bir tavır geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Sağlıkla alakalı sorunlar varsa operasyonlar içinde oldukça uygun bir zaman olacaktır. Aslında uygun olmasa da mecbur kaldığınız bir zaman olacaktır. Sevgili balık burçları güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu hafta yaşadıklarınızı ve venüs-uranüs kavuşumuyla beraber yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Instagram hesabımdan atanları paylaşmıştım. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için opikusastroloje gmail.com adresi veya Instagram okus astroloji hesabından bana ulaşabilirsiniz sevgiler hoşça kalın